100, 80'in yüzde kaçıdır? Bu sorular bazen insanı oldukça yorar. Aslında oldukça basitlerdir. Sadece 100 ve 80 var ve yüzdeyi soruyorlar. 100'ü 80'e mi bölmeliyim diye düşünürler yoksa 80'i e 100'e mi? Yoksa başka bir şey mi yapmalıyım? Aslında yapmamız gereken cümlenin size ne söylediğini düşünmek. Diyorlar ki buradaki 100 sayısı bu 100, 80 sayısının belirli bir yüzdesel oranıdır. Ve bu yüzdeyi bulmalıyız. Yüzde kaç? Yani 80'i bu yüzde ile çarparsak 100 edecek. Şimdi bir bakalım. Elimizde 80 var. Bunu bir şeyle çarparsak, bu çarpacağımız şeye x diyelim. Bunu farklı renkte yazayım. Bu 80 sayısını bir şeyle çarpacağız ve 100'e ulaşacağız. Yani 80'i neyle çarparsak 100'e ulaşacağımızı bulmalıyız. Eğer bu denklemi çözersek x için bir değer bulacağız. Sonrasında da bunu yüzdeye çevireceğiz. Bunu farklı bir şekilde düşünürsek 80'i ne ile çarparsak 100 eder. Bu sayıyı bulacağız. Sonra da bu sayıyı yüzdeye çevireceğiz. Yani denklemimiz bu ve şimdi bunu çözebiliriz. Eşitliğin iki yanında 80'e bölersek, sol tarafı 80'e bölersek ve sağ tarafı 80'e bölersek x'in değerini buluruz x eşittir 100 bölü 80. İkisinin ortak böleni 20, yani 100'ü 20'ye bölersek 5 eder. 80'in de 20'ye bölersek 4 eder. Sadeleştirilmiş haliyle x eşittir 5 bölü 4. Ama bunu oran olarak belirtmiş oldum. Soru ise, 80'in yüzde kaçı olduğuydu. Eğer 100 sayısının 80'e oranını sormuş olsalardı işimiz bitmiş olacaktı. 100, 80'in 5 bölü 4'üdür diyecektik ve kesinlikle doğru olacaktı. Ama yüzde kaçıdır diye soruyorlar. Yüzdesini istiyorlar. Yani bunu yüzdeye çevirmemiz gerekiyor ve bunu yapmanın en kolay yolu önce ondalık sayı olarak yazmak. Şimdi bunu yapalım. 5 bölü 4 aslında 5'in 4'e bölünmesi demek. Önce bunu bulalım. Bunu morla yazayım. 5'i 4'e bölüyoruz. Burada bütün basamakları görmemiz lazım. Hadi buraya birkaç tane sıfır ekleyelim. Beşte dört bir kere var. Renklerimi değiştireyim pardon. Bir kere dört eşittir dört. Çıkarıyoruz. Beşten dört çıktı kaldı bir. Yandaki sıfırı aşağı indirelim. Tabii ki ondalık burada olduğu için onu da şuraya koyacağız. Böylece sıfırı aşağı indirdik. Onda dört iki kere var. İki kere dört eşittir sekiz. Çıkarıyoruz. Ondan sekiz çıktı kaldı iki. Bir sonraki sıfırı aşağı indirelim, 20'de 4, 5 kere var, 5 kere 4 eşittir 20, çıkaralım, kalan yok. Yani sonuç eşittir, 1.25. 5 bölü 4 ile 5'in 4'e bölünmesi aynı şey, bu da 1.25'e eşit. Diyebiliriz ki, 100, 1.25 çarpı 80'e eşittir. Veya 80'in 1.25 katıdır. Ancak hala burada yüzde olarak yazmadık. Bu hala sayı formunda. Buna ondalıklı sayı diyebilirsiniz. Ancak bir tam sayı ve ondalık. Ondalık sayı olarak yazmamış olsaydık birden büyük bir sayı olacaktı. Bu 1 ve 1 bölü 4 veya 1 ve 0.25. Nasıl okumak isterseniz. Yüzde olarak yazmak için bunu yüzle çarpacağız. Veya virgülü iki kere kaydıracağız. Yani bu virgülü, İki hane kaydırırsak, yüzde 125'e eşit olacak. Bu oldukça mantıklı değil mi? 80, 80'in yüzde 100'üdür. 100, 80'nin yüzde 125'idir. 100, 80'nin bir tam 1 bölü 4'üdür. Yüzde 100'den fazla. Tamamdır, elimizdeki soruyu çözdük. 100, 80'nin yüzde 125'iymiş.